Ses hızı yaklaşık saatte 1234,98 kilometredir. Eğer bir obje ses hızından daha hızlı hareket ederse, bir ses patlamasına sebep olur. Hatta bu bahsettiğimiz ses patlamalarıyla, ses patlamasıyla ilgili daha önce de bir video yapmıştık, Khan Academy sayfasında bulabilirsiniz. Oldukça da ilginç, izlemenizi tavsiye ederim. Neyse soruya geri dönelim, hareket eden bir objenin ses patlaması yaratması için gereken s hızını bulmak için bir eşitsizlik yazın. Peki, yazalım. Neymiş, objemizin ses hızından daha hızlı hareket etmesi gerekiyormuş. Demek ki, objenizin hızı ses hızından fazla olacak. Yani, objenin hızı saatte 1234,98 kilometreden daha fazla olmalı. Bu da demek oluyor ki, S büyüktür 1234,98. Ya da, başka bir şekilde yazmak istersek, 1234,98 küçüktür, S şeklinde de yazabiliriz. Her iki durumda da hızımız saatte 1234,98 kilometreden daha yüksek olacak. Bakalım doğru yapmış mıyız? Evet, doğru. Evet, gelin bu sorulardan bir iki tane daha yapalım. Bir bifteyi orta az pişirebilmek için, etin iç sıcaklığının 57,2 derece Celsius olması lazım. Daha az bir sıcaklık eti yeteri kadar pişirmeyecek, içi pembe kalacak. Eti, istenilenden az pişirecek olan bütün T sıcaklıklarını bir eşitsizlikte yazın. Kolay, yazalım. Ne dedik, etin az pişmesi için sıcaklığın 57,2, 57,2 Celsius'tan az olması lazım. Yani T, 57,2'den küçük olacak. Bunu yazmak için isterseniz klavyenizi kullanın veya buraya da tıklayabilirsiniz. Sıcaklık, 57,2'den az olacak. Şahane, bunda da doğru yaptık. Gelin son bir tane daha yapalım. Eğer yarın hava sıcaklığı T, 5 derece veya altında olursa, Ayşe kayak yapmaya gidecek. Ayşe'nin kayağa gidebilmesi için gereken sıcaklıkları bulan bir eşitsizlik yazın. Çok kolay. Şimdi diyebilirsiniz ki T, 5 dereceden az olmalı. Ama dikkat edin, burada 5 derece veya altında diyor. Yani hava 5 derece olursa da Ayşe yine kayağa gidebilir. O yüzden şöyle diyelim, 5 dereceye eşit veya altında. Yani küçük eşittir 5 diyeceğiz. Küçük eşittir 5. Ve bu eşitsizliğimizde Ayşe'nin kaya gidebileceği bütün sıcaklıkları gösteriyor. Bakalım doğru yapmış mıyız? Tabii ki doğru. Şahane.